Evet sevgili e, sihir tatkı değerli emekçi yoldaşlarım. Bildiğiniz üzere bugün 1 Mayıs öncesi ekonomik krizi hat safada yaşıyoruz. Bu temelde bütün bu krize hayır demek için, mevcut harami düzeni gitmesini sağlamak için, bu ekonomik politikalara karşı ses vermek için 1 Mayıs'ta hepimizi alanlara davet ediyoruz. SİİRT halkı 1 Mayıs Dünya Emekçi Günü'nü SİİRT Demokrasi Meydanı'nda kutlayacaktır. Bu temelde tüm haklarımızı da orada hep beraber bu düzene ses vermek için alanlarda olmaya çağırıyoruz. Halkın alım gücünün ne kadar düştüğünü hani çok kolay görebiliriz. E, yılın ilk yarısında yapılan asgari ücretin şu an mevcut durumda, henüz ikinci yarısı gelmemişken halkı geçinemez durumda eridiğini, bu zamların eridiğini, hatta e, geçmiş yıllara göre alım gücünün çok çok düştüğünü hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Hatta bizler belki de sizler her alanda görüyoruz. Şu anda mevcut ürünlerin fiyatları temel gıda maddesi üzerinden gidelim. Temel gıda maddesinin fiyatı geçmiş dönemlere göre 2 kat, 3 kat artmış durumda. Ancak buna göre asgari ücrete yapılan zal bunun çok çok gerisinde. Dolayısıyla halkın alım gücü çok çok düşük. Bu hem temel gıda maddelerinin karşılanmasında hem de ekonomik krizin ne kadar hat safada olduğunun bir göstergesi olarak önümüzde duruyor. Artık bu mevcut ekonomik politikaların ülkeyi yönetemez hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu sebeple işçinin, emekçinin sömürülmediği, emeğinin hakkının alındığı, adaletli, haklı, hukuk, uygun, anayasal haklara kavuşan bir emekçi kitlesi bizleri bekliyor. Biz her zaman emekçi halkımızın yanında olacağız. Onların taleplerini dinleyeceğiz. Her platformda, her alanda bu e, krizin sebeplerini dile getirmeye devam edeceğiz. Halkımızın bundan şüphesi olmasın. Ancak... E, bunu hep beraber başaracağımızı e, bilmeleri gerekiyor. Bu mevcut düzen ancak ancak hep beraber ses vererek alanlarda bu krizi dur diyerek e, yapabiliriz. Hepinize teşekkürler.